Henüz ilk giden bir çocukken okulumun hemen yanında bir sivil toplum kuruluşunun şubesi vardı. İçerisinde kütüphaneler, derslikler, oyuncaklar olurdu. Biz teneffüslerde, yaz tatillerinde her fırsatta buraya gelir, Santrenç'tan matematik dersler alır, çeşitli aktiviteler yapardık. O zamanlarda karar vermiştim. Büyüyünce ben de oradaki abilerim, ablalarım gibi gönüllü öğretmen olacaktım. Büyüdüm, öğretmen olacaktım. İkinci sınıfa geldiğimde arkadaşımla anlaşıp soluğu çocukluğumun bir kısmının geçtiği okurumda aldık. Formlar doldurup mülakattan sonra bizi kabul ettiler. Ankara'da eğitimler aldıktan ve eğitim verdikten sonra bu defa Ardahan'a bir proje düzenlediler. Gönüllü oldum. Çocuklara kodlama öğretmek ve henüz bilgisayarla tanışmamışları bilgisayarla tanıştırmak üzere çıktım yola. Benim gibi 7 kişi daha farklı farklı şehirlerden geldi. Kimse birbirini tanımıyordu. Fakat Hepimiz bir o kadar da tanışıyor gibiydik. Vardığımın ertesi günü eğitimler başladı. Çocuklar gelmişti. 8-9 yaşlarında 10 tane minik. Koşup sarıldılar bizlere. Orada kimsenin ne olduğunun, kim olduğunun bir önemi yoktu. Onlar için orada olduğumuzu biliyor, bizi seviyorlardı. Biz de onları seviyorduk. Onları tanımak için resim yapmalarını istediğimizde hemen hepsi tarla, traktör vesaire çizdi. Anladım ki... Onların bildikleri dünya bu kadardı. Kars şehir merkezi 45 dakika mesafede idi ama hiç köyden dışarı çıkmamışlardı. Bizim için çok sıradan olan imkanlar orada çok lüks sayılıyordu. Sonra onlarla birliklerimizi paylaşmaya başladık. Oyunları oynadık. Bir kaza sonrası 5 gün sür sürmesi planlanan eğitime 3. gün demeden veda etmek zorunda kaldım. Onlardan ayrıldığım için çok üzüldüm. Sonra bana videolar attılar. Diğer ablaları, abileriyle öğrenmeye devam ettiler. Dilerim öğrenmeye de devam ediyorlardır. Orada tanıyıp hala iletişimimiz olan öğrencilerim var. Ben henüz öğrenciyken başkalarının yetişmesine katkımın olması illa ders bağlamında da değil, sevgi verip destek olabilmek bile çok değerli kendimi tanıma yolculuğumda bana kattıkları, özgüvenimi desteklemesi, yaşattığı derin tatmin duygusuyla paha biçilemez bir deneyim. Konu gönüllülükse bütün her zaman parçalardan çok daha fazlası.